Satır arasından herkese merhabalar, bu hafta geçen haftadan duyurduğumuz gibi yalnızlığın felsefesini konuşuyoruz. Çünkü yalnızız, kimse Öyle yok. Öyle miymiş? Kimse gelmedi ki. Kim gelsin, bu kitapları <gülüyor> kim okusun ya? Ben zor okuyorum. <gülüyor> o zaman onlardan da kitap tavsiyesi gelsin, karşılıklı anlaşalım. Bu hafta yalnızız yine, o yüzden Evet, böyle. bu hafta yalnızız. Tamam. Yine buruk geçiyor çekimler. <gülüyor> Aynen. Evet, evet, yani hem yalnızlığı konuşup, hem yalnız olup, bir de bunu okurken kendini yalnız hissedemeyecek kadar beyninin kalabalıklaşması ilginç bir seri oldu. Hiç sormayana. İlginçti ya. yani, zor bir süreçti. Zor bir kitaptı, korkudan daha felaketmiş. Evet, ne yazık ki. Galiba o senin sabah yaptığın, öğlen yaptığın tespit gibi yani yalnızlığın ne olduğunu bilmek için önce onu yaşayabiliyor olmak evet. lazımmış. <gülüyor> yani Norveçli bir adam zaten yalnızlığın içine doğmuş. Yalnızlık kavramı yok aslında. Onun normali bu. İlginç bir şey bu. Ama yine Batı'yı değerlendirirken Batı'nın yalnızlığı bile anlama konusunda sıkıntı çektiğini sürekli o karmaşa diyaloğunu kitapta görüyor olmak bence bizi boğuyor. Çünkü okuyucu olarak yani nihayetinde bir kültürümüz var. Her ne kadar bir şeylerden sıyrılarak onu okumaya çalışsan da onu anlayabilmek belki de biraz Batı kültürüyle harmanlanmayı ya da Batıyı daha fazla yaşamayan bir adam daha iyi anlayacaktır. Batıyı pe hiç görmemiş bir adam için oldukça zor bir kitap. Ben o durumu hiç içselleştiremedim ya. Özellikle o Batıların çalışma tekniğinde. Bir literatür taraması var ya. Hmm. Yani gereksiz bir bilgi yumağına koyuyor seni. Sonrasında da yani sanat çıkarım olarak bir paragraf belki bir sayfa bir cümle Şeyden kalıyor. Şeyden çok korkuyorlar ya. Gittikçe hani o bir yargı kelimesini, yargı cümlesini kullanıp da ya ben bunu böyle düşünüyorum ya da bu böyledir mantalitesiyle bakamıyorlar olay Evet, onu söyleyemiyorlar kesinlikle. Garip. Ben 11. sayfadan başlamışım şarkılarla. Kafam biraz romantikmiş herhalde. <gülüyor> Olur. All is landless kadar yani onun öz özünü... şarkı değilmiş. Neden evet, değil evet, şarkı değil? Ya ne kadardı? 30 saniye falan. Bir de Öbür sadece. Bir şey gibi, mı denir, ne yani şurada üstte verdi 3-4 şey. <gülüyor> Mondog'un Hani benim için her şey yalnızlık burada. Benim için yalnızlık burada yalnızlık. Ve 4-5 defa bu sözler Tekrar dönüyor. ediyor. Köl ve evsiz New Yorklu bir sanatçı. 90'lı yıllarda yaşamış. Şarkıyı menatında... Yani dünyanın en kalabalık nüfuslu şeylerinden birinde bir kapı önünde otururken yazmış olması ona oldukça garip geliyor. Batı dünyasının garipliği değil aslında gerçeği böyle bir şey değil mi zaten? Yani Amerika'nın normali değil mi bu? Normali bu. Normali yalnızlık üzerinden anlatması çoğulcu olmaya gayret ama çoğulcu içinde yalnızlığı arayışı da başka bir komediye getiriyor. Ee, ve burada o komedinin ilk cümleleri ben 13'te okudum. Aslında pek çok insan bugün bir yalnızlık çağında yaşadığımızı, bir yalnızlık salgını ile karşı karşıya olduğumuzu iddia ediyor diyerek o iddiayı araştırıyor. Ama bence bu iddia yine batı kökenli bir iddia ve kökeni yine eski ayete dayanmış. Bu yazarımızın geçirdiğimiz haftada yaşadığımız gerçeği bu. Kavramın çeşitli varyasyonlarının eski aitten günümüze kadar tedavülde olduğu görülür demiş. Ama bu tedavi süreci ilginç bir şey hani orada İsa'nın çarmaya geriliş süreci bizde yok ama onlarda insanın yalnızlığı olarak beyan ediliyor bazı bölgelerde ya da böyle tefsir ediyor diyebiliriz tam bir tefsir mantığı son madde beraber tabii yalnızlığı Hatta bir buna, ha, özür dilerim bak şeyde olarak. anlatıyor Heh, 17'de anlatıyor abi onu Adem'in yalnızlığı diyor Tanrı'nın yaratımından münasip görmediği tek şeydir ve Tanrı Hı. İnsanın evet. yalnız kalması iyi değil dedi. Bu tema Kutsal Kitap'taki metinlerde sık sık karşımıza çıkıyor. Zebur'da Davut kimsenin kendisiyle ilgilenmemesinden şikayet eder. İncil'in vaiz bölümünde yalnız kişi için hayatın ne kadar zor olduğu vurgulanır. Ama İsa Çarmıh'ta kesinlikle yalnız olmuşsa da Eyüp kadar yalnız olan zor bulunur. Şimdi burada çok acı olan şey şu, yanlış anlaşılmış bir şey daha doğrusu, acıya vesile oluyor. Hz. Adem Efendimiz yalnız kalmasın diye kadının yaratıldığının iddiası kadının batı dünyasındaki pozisyonun ne kadar garabetle mi? ölçüldüğünü mü göstergesi. Çok büyük değer atfetmişler. <gülüyor> <gülüyor> Ve sonuç itibariyle 15'e dönersem yalnız olmak özünde ne pozitiftir ne de negatif. Her şey sizin nasıl yalnız olduğunuza bağlıdır diyor. Aslında batının da nasıl yalnızlığı anlayıp bu anlamda İmmuniel Kant'ın bir beyanatıyla bitireceğim 17'de. Ee, şöyle diyor Kant'tan bir alıntı yapıp toplumsal olmayan topsu, toplumsalaşabilirlik diye ifade ediyor bunu. Evet toplumsal olmayan toplumsallaşabilirlik yani bir doğan toplum olmakla <gülüyor> cemaat olmak arasındaki ayrımı anlayabilmeleri için de doğunu doğunun ne yaşadığını İslam'ın neyi öngördüğünü anlamaları lazım. Onlarda zaten doğu... cemaat kavramı yok bildiğim kadarıyla. Cemiyet kavramı Cemiyet var. kavramı var. Artık o da bitti. Top, toplumsallaşma ve oradaki temel problem bizim e, kültürümüzde de. Son dönem yazarlarının cemaatle toplumsallık arasındaki ilişki kurma gayretleri ve bunu cemaatin cemiyete dönüşme süreciyle adlandırmaya çalışmaları elbette Cemil Meriç'e falan burada yapmış olduğu yorumlar gayet tabidir. Keskin hatlar güzeldir orada ama orada şunu kaçırmamak lazım. Bizdeki cemaat olayı toplumun içerisinde sosyal bir statü kazanmak için değil, Toplumun kendisine bir hizmet verebilmek adınadır. Dolayısıyla toplumsallaşan bir insanın yalnızlığı tabidir ama cemaat unsurunun bir parçası olan insanın bütün cemaati İslamiye olarak düşünürseniz, Peygamber aleyhisselatü vesselamın bütün müminleri, ümmeti Muhammed, ümmeti Muhammed olarak bütün vücudun organları halinde düşünürseniz işte orada kare kendisini yalnız hissetmeye vakti kalmaz. Ama burada kafa şu. Karaciğer batı tıbbında da biliyorsun, Kasım abiye bir pas olsun buradan. Batı tıbbında karaciğer tek başına çalışabilen bir organdır. Onlar için her şey zaten bireyselleşmiş ve tek başına Organlardan için. başladılar ama. <gülüyor> evet. 19'a geçmişim ben. Ya ben Geçsin tanımı ben. aradım mesela 25'te yalnızlığın özüyle Net başlıyor. Bir tanı, hiçbir zaman vermiyor. Yok, hiçbir zaman vermiyor. Sadece yaklaşık olarak acı ya da üzüntü duyumu Kendini yalnız başına ya da tek başına algılamak. Ama yalnızlığı tabii sonunda biraz ben anlatırım. Burada Shakespeare'den bir alıntı yapıyor diyor ki yalnız yani lonely sözcüğünün İngilizce'deki ilk kullanımını diyor Shakespeare yapmıştır. Ee, ve tek başınalığı dile getirme halini belirtmek için kullanılır. Dolayısıyla Shakespeare'in metaforu üzerinden bakarsak burada şeyi görüyoruz. İnsanın istediği bir şey yapabilmek için bir başka insanla kurmak istediği ilişkiyi kuramama durumuna Batı ağırlıklı olarak yalnız diyor. Yani futbol oynamak istiyorum, karşında bir rakip lazım, yoksa yalnızım. Bizde ise yalnızlık kavramı bir şey yapmak üzerine değil, bir şey olmak üzerine konumlandırılmış bir yalnızlıktır. Yani Batı'da benim anladığım şu, yapmak istediğim bir şey var. Onun yapma imkanı bulamıyorum. Kendimi tatmin edemiyorum toplumsal olarak. İşte buna yalnızlık diyorlar. Yani merkezde yine ben var. Bizdeki yalnızlık ise ekseriyetiyle bazı ince detayları ayrılır ama ekseriyetiyle şudur. Biz bir şeyi topluma hizmet etmek isteriz. Hizmet ederken o süreçte yalnızlıklar yaşanır. Tabii ki işin uluhiyet boyutunda, ulviyet boyutunda bizde var olan... Halvete çekilip yalnız kalma toplumsal toplumdan sıyrılıp yalnızlaşma değil, yalınlaşmaktır o. İleride bayağı onu atıfta bulunmuş. Hani onu dediğin gibi yalnızlık olarak ele alıyor ama yani bu yalnızlığa tercih edilen bir süreç değil. Bu sadece hayatın akışında küçük bir parça, bir evet. es gibi yani. Aynen bir de orada insanın yalınlaşma çabası var. Orada biz... Halvete giren insanlar, Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam ve elbette evveli de vardır. Orada sünnet-i konmuş olan itikaflar ve halvetler ekseriyetiyle insanın yalınlaşma süreci. İnsan orada kendini yalnız hissetmez ki. Neden hissedemez? Çünkü Allah-u ne buyuruyor hadis-i kutsi'de? Ben beni zikredenlerle beraber otururum. İnanılmaz bir şey. Şimdi bu yalnızlık mı? Eğer orada yaratıcıyla dem olabilme onun deminde zikrullah'a ulaşabilme gayretinde olsanız orada yalnızlık belki aklınıza gelecek en son şeydir. Yani. Zaten yalnız kalmak maksadıyla gitmiyor. Rabbi evet. ile baş başa kalmak maksadıyla. Yani tabii caizse İslam'da yalnızlık kavramı olmadığı için son dönemde kalabalıklar içindeki yalnız adam anlatılırken önümüz önce sanatçılar kondu garip bir şekilde. Yani biz tarihte hiç şunu görmeyiz yalnız bir alim. Onlarda Duymazsınız çok var, böyle var. Filozofların he. tamamı yalnız. Çünkü filozof orada toplumu kendi zihnindeki kurguda bir yere getirmek isteyen adamdır. Ve reddedilince evet, yalnız kalır. O zaman adamdır. bizim söylediğimiz doğunun düşüncesi olan İslam başka bir şey, batının felsefesi olan başka bir şey olduğu için ne kelimelerimiz ne onların anlamları satır arasında ifade ettiğimiz gibi ne de kavramlarımız hiç örtüşmezken Aynı sofrada ortak bir minval üzerine gelin biz de batıllaşalım demek komik oluyor. Bu sefer kelimeleri de batıllaştırmak istiyoruz. Cümle ve kavramları da batıllaştırmak istiyoruz ama burası almıyor abi. Almıyor onu kitapta da gördük. Mesela kavramsal olarak yalnızlık ve tek başınalığı ayırmış. Evet İngilizce'de bu iki ayrı kavram. Loneliness ve solitude. Hı hı. İlk başta okuduğumda da bana mantıklı gibi gelmişti. Sonrasında maalesef batırdı yine bütün ümitlerimi yerle yeksan etti. Ama Türkçe'de mesela tek başınalık diye bir kavram yok aslında. Bu yok. Hani motamot çeviri sonucunda ortaya çıkmış bir kelime. Bizim uyduruk kelimelerimiz ya da farklı anlamlar yüklediğimiz kelime gruplarından. Yani biz yalnızlığın üzerine anlaşılan o kadar gitmemişiz. Bu kadar dallandırıp budaklandırmamışız. Dedin Çünkü... ya son televizyon çıktıktan sonra... E, alkışlar arasında yalnızlığını yaşayan sanatçılarımız denilerek bize bu aslında öğretildi de bir taraftan yani. Çünkü o da aynı şeyden muzdarip, ne garip. <gülüyor> Mesela ben o konuda şöyle, 31. sayfada gelmiş. Mevcut haliyle yalnızlık hakkında bir bireyin etrafındaki insanların sayısından hareketli değil, bireyin sosyal etkileşiminin onun bağlantı kurmak için duyduğu arzuyu tatmin edip etmemesine yani bu sosyal etkileşimleri onun anlamlı diye yorumlayıp yorumlamasına göre öngörüde bulunabilir. Aynen. Tam az da önce söylediğiniz, söylediğiniz gibi. Şey buydu. Ben oradan 37'ye geçmişim var mı sen de önce? Eyvallah. Yani. Ben de 37 denk gelmişiz. Aynen. <gülüyor> Din düşünürleri tarafından övülen yalnızlık türünü Evlenmeme, perhiz ve benzeri şeyler gibi tümüyle doğa dışı görür. Garip katıldığım <gülüyor> noktalardan biridir. Çünkü aslında Hristiyanlık'ta da bu yok. Evet. Bu sonradan Paulus'la mı geliyordu? Tabii tabii. Paulus aslında Hristiyan dünyası, Hristiyanlığı yaşamıyor. Yarı Paulus peygamberliğinde yarı pagan e, ibadet. Paulus'un akidesi paganların ibadetlerini yapıyorlar ekseriyetiyle. Zaten yalnızlık için evrimsel açıklamalar vardır deyip. İşte orada insan türünü hayvan türüyle beraber izah edip doğada yalnız yaşayan hayvanlar diye ifade edip oradan insana çıkarımda bulunmak şu evrim denilen meselenin bütün kabiliyetleri elinde tutmak için ne mücadele verdiğine dair enteresan bir nokta. Şu an tam bir dogmaya dönüştü. Dua, Dine dönüş. Doğanın yasası diyorlar. Dine dönüştü. Onunla şeriat işte. Doğanın <gülüyor> şeriatı evrim. Peygamberi Darwin oldu. Güzeldi yani. Ben oradan duygu olarak yalnızlık bölümüne gittim. Çünkü duygusal tamam. manasını anlamaya çalıştım 54. sayfada. Duyguların işlevi diye bir bölümle anlamlandırma gayretin devam ediyor. Şimdi yalnızlık gibi bir duygunun işlevine daha yakından bakmayı deneyelim diyor. <gülüyor> Güzel, Moodler. beraber bakıyoruz. Bu bağlamda diyor, Mood Biliyorsun değil mi hani Mood'un ne diye bir ifade oldu. var gençlerimiz arasında. O aslında ruh halidir. Ruh hali terime faydalı olabilir diyor. Duygular ve ruh halleri arasında ayrım yapmak kolay değildir. Zira bunlar bağlantılı duygulanımsal fenomenlerdir. Ruh hali daha geneldir ve bir bütün olay dünyaya ilişkindir. Şimdi Duygunun modu, modun ne diyorlar ya şimdi modun evet. ne? Ruh halini soruyormuş. Duygudan kaynaklanıyormuş. Ama sen bunu kendi zihnin ve inanç bütünlüğüne yapıyorsun. Burada ruhu tanıyamamanın bir karşılığı. Bu ruhu tanıyamayınca vücutta başka şeyler, başka şeyler izah Bir nevi duyguyla ruhun yerini karıştırmış oluyor. Şeye benziyor ya dünya düzdür kafası. <gülüyor> hani sonuna gidince düşüyoruz. Gitmeyi değil için adam oraya gidince düşeceğiz diye var. Ben onlar çok eski çağda kalmış zannediyorum. Şu anda bayağı popüler olmuş. Var yani. var. Yeniden türediler. Vallahi bazı videoların altına çünkü yazıyorlar. Ne biçim konuşuyorsunuz? Dünya düzdür diye. Ben de Allah Allah şaka yapıyorlar filan zannediyorum ama hakikaten varmış. Ben hemen arkasında bir şey işaretlemiştim ama bu minvalde konuştuk. 61'e gitmişim ben. Tam yere. Bir duyguyu davet etmek ya da onu bastırmak için sınırlı fakat gerçek bir kudretimiz vardır diyor. Merak ediyorum ben de o kudreti. Duygusal yaşantımız üzerinde çalışmalı ve duygusal yatkınlıklarımızı şekillendirmeliyiz. Bir bakımdan duygularımıza karşı sorumluluğu taşıdığımız söylenebilir. O zaman yalnızlığınızı, duygularınızı iptal edebilirsiniz. Bu durumda edemediğinizde ilaçlara mahkumsunuz ya. Ki e, antidepresanın en çok kullanıldığı ülke İsveç Norveç'in değil mi? O da burada yaptığı tespitlerde en yalnız olmayan memleketin bu evet. ülkeler olduğunu söylemesi. O da enteresan bir galabet. Amerika, e, Amerika Latin ülkeleri Türkiye yalnızdır. Hemen biz İstanbul, yalnız değiliz. <gülüyor> İtalya yani bütün Akdeniz ülkeleri daha böyle sıcakkanlı değil diye bir şey. Hiç et yemeden vejetaryen olanlar var ya, bir ese durum değişecek Zaten izahatıyla. Zaten sosyal medyayla biz daha fazla Sosyalleştik aslında diyor. Yani. Evet işte ben oraya geleceğim. Norveç yalnızlığı sayfa 69'da büyük ihtimalle aynı yere vurmuşuzdur. Evet. En son anketlerde soruları yanıt veren kişinin neredeyse tamam bir dert ortakları olduğu yanıtını vermiştir. Yani 80'li yıllarda şöyle bir şey var. Diyor ki istatistik yapmışlar 80'li yıllarda her 100 erkekten 62'si ve her 100 kadından 74'ü kendini yalnız hissederken 2012 yılına geldiğinde her 100 erkekten 93'ü kendini yalnız hissetmiyormuş, 96 kadında da yalnız hissetmiyormuş. Yani internet dünyası sosyal mecra diye beyan ettikleri alan bizi o yalnızlıktan alıkoymuş. O zaman sizin kalabalık diye tabir ettiğiniz şey başta söylediğimiz gibi sadece kendinize tatmin üzere gerçekleştirmek istediklerinizi aramanız anlamına geliyor. Aynen öyle. Onun şeyini ben bulmuştum kendiyi gene vermişti onu. Amerika'da nitelikli var. Muhabbet edilebilecek var, kimse var, var, var, kalmadı ona O çizdim orayı da denk getiririz. Ya yani şey diyor ya mesela 82'de yalnız bireyler yalnız olmayanlara nazaran olumlu sosyal deneyimlerden daha az tatmin duyduklarını belirtirler. İşte burada kavramsal karmaşamız yaşanıyor bizim. Çok başka bir yerden bakıyoruz. Dolayısıyla kitabın ben bu kısmından sonra dedim ki hayır bunu doğu düşüncesi mantalitesiyle değil. Bir batılı kafasıyla okuduğunuz zaman haklılık paylarını görmeye ve o insanlara acımaya başlıyorsunuz. Çünkü adam kalabalığın ne olduğunu bilmeden yalnızlığı ifade ediyor. Ya Bizde ben, ise yani. garip olan şey şu sözün sözünü kesmez de. Üç kişiye biz cemaat diyoruz. Onlar üç kişiye toplum diyemez. Topluluk diyemez. Bir de karşılıksız yardımlaşmanın ne olduğundan hiç haberleriz. Bizde üç kişiye cemaat deniyor. İkiye düşerseniz nifak tohumuna vesile olacak bir şeytan olur diyor üçüncüsü. Dışarıdan bir koruma kalkanı evet. oluşturma gayesiyle. Acayip diye bak. O zaman üç Müslüman bir araya geldiğinde büyük bir topluluğa karşı çok daha üstün meziyetlere... Çok daha üstün bir ruh haline, üstün bir muhabbete vesiledir. Bir yandan şudur, evet Müslümansın, bütün gençlerle ilgilen filan falan da baktım bir gün geldi üç kişisiniz, üç ay beraber geçireceksiniz. Yalnız kalamazsın, yalnız olamazsın diyor. Hatta daha tuhafı, daha enteresan Allah Resulü 3'ten az olarak tekil seyahati yasaklıyor. Evet. E abi o zaman yani burada var ya gerçekten insanın İslam dininde insana verilmiş olan değerden daha mütekabil, daha üstün ya yani mütekabiliyeti bile konuşulmayacak yani diğer dinlerde ve inançlarda mekanizmalarda verilir. Şimdi 45 kişiyle sinemaya gidiyorsun, sonuç ne? Herkes tek başına filmini izliyor ve Heh, dağılıyor. İşte o tek başınalığı bu kitaptan okey bir hale pürmalalımız böyle devam edersek aha bu kitabın içindeki adamlardan biri oluruz biz. Maalesef öyle. Hatta onu bak öyle bir noktaya geliyor ki işte o 3 kişinin kuvvet ve gücünü okumaya başlıyorum ben 85'te. ne Güvene geliyor, yalnızlık ve güven ilişkisine geliyor orada. Senin arada bir şey var mı ben atladım ama. Konuştuğumur mesele. geçiyorum. Yalnızlıkla güvene ben dikkat gördüm. <gülüyor> ne kadar güvenilirsen o kadar az yalnızsındır ve ne kadar güvenilir değilsen <gülüyor> o kadar yalnızsındır. Ya tamam işte tam da bunu anlatmaya çalışıyoruz. Ama sizin güvenilir olmanız, sadakatiniz sadece karşındaki adama yalan söylememekle ölçülecek bir şey değildir. Onun sizden bir şey istemeseniz de sizin onun gediklerini kapatır, günahlarını örter adam oluşunuz, güvenilirliğinizdir. Dolayısıyla belki de batının güven mekanizmasını ve güvensizlik mantığını ve iklimini bir başka kitapta, bir başka vesileyle anlamaya çalışmak lazım. Konuşmadan anlaşmak derim ama ona da telepati derim. <gülüyor> Gönülden, kalpten kalbe giden bir yol vardır desen ne anlayacak? Benim için dost odur. Amen. Konuştuğum herkes zaten hani iletişim kurabildiğim Arka insanlardır. <gülüyor> bu OECD için ne diyorsun? Ona ben bir parantez açmak istiyorum. Yani. Boy. Yani devamlı bu Anketlerin genel olarak alındığı mecra ha, var ya. OECD. O mantık şu, şöyle bir durum var. Çok Toplumun, taraflı gibi geliyor bana bunlar. Bir yandan taraflı ama almamız gereken bir şey var. Hakikaten sürekli ölçümleme yapıp çözümleme üretmeye gayret. Çünkü bu adamlarda hadis kültürü yok. Kendi hadislerini yazabilmeniz için toplumdaki istatistikli sonuçlardan yola çıkarak her 5 senede bir yeni bir söylem geliştirmeniz lazım. Bu bizim istatistik çalışmamamızın kıymetini ortaya koymaz. Ama OECD dediğimiz ülkeler birliğinin istatistiksel karşılığının bu derne çok yapılması toplumu bir arada tutmak için hadislere mecburiyetleri dinlerinde bunun karşılığının olmayışıyla onların bilim dininin gereğince bilimsel sonuçlardan yola çıkıp hadisler yazma mecburiyeti doğurur. O yüzden... Söylediği her tezin arkasında maalesef ankette bunun karşılığını göremiyoruz gibi bir dayanak arama Mecbur yani. dini bilim adamı. Demek ki insanın bir dayanağı her zaman ihtiyacı Kesinlikle. Diyor. Yani hep söylediğimiz ortalama bir cümledir artık kafaları kazanın inşallah. Ya bir ekol olacaksın Şimdi ya bir ekole, ekole tabir tabi olacaksın. olacaksın. Üçüncü bir ihtimal doğal olarak mümkün değil. 87'de ben orada mesela güven eksikliği ile alakalı bir paragraf var. Güven kültürüne hemen gelmeden önce. Evet. Diyor ki güven eksikliği güven gerektiren eylemleri engeller. Güvensizlik bu güveni çok daha fazla talep eder. Çünkü her daim tetikte olmak hem kendi eylemlerini hem de başkalarınınkini sürekli gözetmek. Başkalarının niyetlerinde sürekli kendi arzularıyla çatışmanın belirtilerini aratmak tüketicidir. Scarface filmindeki Tony Montana'nın tavrıyla yaşamak hiç de kolay değildir. Kime mi güveniyorum? Kendime. Batı'nın bir büyük problemi bu zaten. Kendini de güvensiz gördüğü zaman bütün bir dünyanın güvensiz bir mekan olduğuna inanıyor. Bu da zaten melankoli ya da anksiyete eserler. Kaçınılmaz en yani. En başından baş, yani başlangıç Kaçınılmaz. seviyesi. Kaçınılmaz yani, yani. Herkesten şüphe duymaya mecbursunuz ki köşeye dönsem hırsız vardır. Oradan saksı düşecektir. Herkes kötüdür çünkü. Ben kendime bakınca onu görmeyi de. Geçen haftaki potansiyel tehlike, potansiyel Aynen. korku meselesi. Aynen. Hatta işte onun 89'ye itiraf ediyor aslında. Diyor ki 89'un ilk paragrafında çoğu kez öne sürüldüğü üzere Batı dünyası, hatta dünyanın diğer kısımları bir güven krizi yaşıyor, ama güven seviyesinde genel bir düşüş olduğunu gösteren çok fazla kanıt yok. Aynen. İşte az önce demek istediğim şey buydu. Mutlaka bir kanıt görme çabası. Bu da güvensizliğin zaten en temeli değil mi? Aynen. Arkada çünkü 90. sayfada şunu söylüyor ki gençlerimiz arasında kuzey ülkelerinin çok güvenli yerler olduğu, çok hayat ve refah seviyesinin yüksek olduğu söylenir. 90. sayfada şöyle bir ibare var. Norveç'teki refah devletini mümkün kılan şey güvendir. Evet. Bu bir refah devletinin gelişiminin karşılıklı olarak güven düzeyleri üzerindeki hayırlı bir rol oynadığı olasılığını dışlamaz ama asıl etkinin tersi yönde olduğunu ileri sürer. Ben Norveç'teki güven mekanizması ya da yurt dışındaki güven mekanizması eğer konuştuğunu istediğin gibi konuşabilmek, hakaretlerini istediğin gibi yapabilmekse ki yapamazsınız Avrupa'da da, e, Paranızın bir yere kaçmayacağından emin olmaya güven diyorsanız eyvallah. Zaten bu durumda İsviçre diyorsunuz. Ama e, kuzey ülkelerindeki ensest ilişkinin resmi rakamlarla %40 olduğu düşünülürse insani olan şeyleri güvenle ölçmüyor oluşunuz hayvani bir yaşamın doğal sonucu olabilir. Bu arada şeyde gözden kaçmıyor bir komünizm. E, antipatisi var adamda. Var. Direkt düşmüyor. E çünkü Kuzey Avrupa ülkelerinin gayet tabii olarak... Özellikle Rusya ile o Baltık Denizi ile Baltık Denizi ilişkileri vesaire bundan dolayı gayet tabi bir siyasal çizimi oluşturacaktır. Muhtemelen tarihteki en az güvenilir toplum Sovyetler Birliği olmalı. <gülüyor> evet onu gördüm ben de. Acaba buna neyi dayanak olarak göstermiş? Önemli değil, değil ki. Hep bize söylüyorlar siz bu kanı nereden varıyorsunuz diye ama Batı kadar kanıları hem netleşmemiz hem de gönülleri kanırtırcasına fikir sahibi olmak başka memleketlerde kolay bulunur şeyler değildir. Yani biz aynı kanaatleri onlar için yapmakta zorlanırız. E, 101'de arkadaşlığa dair bölümünün hemen başında şu cümle benim bilgimi çekti biraz. Hı, tamam, sen oku. Her felsefe kendi nesnesinin bir tür idealleştirilmesiyle girişir işe. Zira amaç nesnenin özünü kavramak olduğundan bu nesneyi olabildiğince açık biçimde sunmaya çalışırlar. Bizdeki ilmi eşya ile bunu karşılaştıranlar olmuştur. Biz nesnelerin özünü kavramaya eşya bilme demeyiz. Tasavvuftaki eşyanın ilmi insanın varlık ve kudretini tartabilme gayreti için. Bunlarsa nesnenin özünü kavrayarak nesneyi kendi başlarına geçirebilmek için bir yolculuk var. Bunun yalnızlıkla ne alakası var? El cevap ne kadar nesnel bir dünyaya yaklaşmışsanız yalnızlıktan o kadar kurtulmuşsunuzdur. Çünkü ileride de beyan edeceğiz üzere pek çok felsefecinin senin biraz önce zikrettiğin gibi yalnızlığı merkeze konuyor olması ve bunu nesnellikten uzak halde beyan ediyor olması bizim halk içinde hakla beraber olma kavramını Ruhunla yaşamayıp zihninde arzulama dürtüsüyle karşımıza çıkıyor. Tabii içindeki firavunla beraber. Amen. Ben sen ileri giderken bir 93'te bir parça vardı. Oraya takıldım. Bir onu hmm. okumak istiyorum. Eyvallah. Güven ve kişiler arası ilişkiler söz konusu olduğunda demokrasiler ile totaliter ya da otoriter toplumlar arasında ciddi farklar bulunur. Hmm. Nitekim. Aristoteles dostluğun tiranlıktan az bulunduğunu, hmm. demokrasilerde ise daha geniş ölçüde var olduğunu belirtirken zaten bu noktaya önceden parmak basmıştır diyor. Buna katılmak gerçekten çok zor. Çok zor. Diye. Yani Eski Yunan ya da Roma'da, demokrasi demokrasinin olduğu Roma'da birbirinin arkasından iş çeviren, birbirinin kuyusunu kazan adamlar varken o totaliter dedikleri rejimde, bir ülküdaşlık, bir yoldaşlık vardır. Ya bu ben şey, geldim Berat. Dava Aristotel adamları vardır Aristoteles yani Aristoteles'in farklı yerlerdeki bu kadar farklı beyanlamesinin sanki e, Yunan coğrafyasındaki ki Yunan felsefecisi yoktur bu arada bir dipnot. E, sanki önüne gelen anonimleri Aristoteles'e çakıyorlarmış gibi bir duygu var. ki bu duyguyu da çok defa dillendiren artık Batı felsefecisi de var bu arada. Yani... Ya Aristoteles hem bunu hem bunu söylemez ya diyerek bir nevi yani, anonimleri oldu yani. Böyle gibi geliyor çünkü ya bu değil ya o değil yani gar garip yani Aristoteles söyleyecekse bunu Aristoteles bu fikriyat ulaşması için Yunanı tanımıyor olması lazım. Eskiden artistler vardı ya, öyle bir şey. <gülüyor> Başkalarına güvenmezsek diyor sayfa 97'de. Etkileşimlerimiz kısıtlanır. Bu da insanların güvene layık olmadığı yönündeki kabulümüzü yalanlama şansını düşürür. Tamam işte biz de bunu ifade etmeye çalışıyoruz. Başkalarına güvenebilmeniz için önce kendinizin yalansız bir hayata ihtiyacı var. En büyük yalansa hayatta sevdiklerimize söylediklerimizden daha önemlisi yaratıcıya söylediğimiz yalanlar. Sen yoksun demek gibi ya da sen sen sen diyerek Hakikatten çok daha uzak söylemek gibi. Zannedersem güven de e, ekseriyetiyle iman kabiliyetinde var olan cesaretin bir şubesi. Ehli imanda var olan cesaret başkalarına evet. güveni doğuruyor galiba. Cesaret konusu bir yerde vardı da hatırlayamadım şimdi. Nereye geçiyorsun? 103'te tam Hı. bir hadisten alıntı yapmış gibi bir cümle dikkatimi çekti en başta 103'ün başında. En iyi dostluk birbirlerinin iyiliğini isteyen ve birbirlerinin erdemine hayran olan eşitler arasındaki dostluktur. Cümlenin ikinci kısmına bir karışıklık olmuş. Başkalarının hayranlı, Başkalarının erdemine hayranlık durmayız. Çünkü bizde erdem Resul-i Kibriya aleyhissalatu vesselam'ın hayat biçimidir. Biz döner Resulullah'a hayran oluruz. Yani bir adamda sünnet-i seniyeyi yaşıyorsa biz o adamda hayranlık duymaz. Çünkü bu sefer o adamın nefsi kabarır. Biz Allah Resulüne hayran oluyoruz. Burada Dolayısıyla her bir müminin temsilci kabiliyetiyle ona verdiği sorumluluk güveni oluşturuyor. Çünkü şey benziyor abi. Hani pasaportu var adamın. Sünnet-i seniyeye uyuyor. İşte onlardaki karşılığına bakarsak benim kalıcılık ve eşitlik kelimesi Dikkatimi çekti. Evet. Bu e, ne olarak geçiyor? Aristokrasi diyorlar ya soyluluk, asil kan. Çünkü aristokrasi kalıcıdır biliyorsun. Bourgeois evet. gibi değildir. Bourgeois gibi değil. Paraya göre değişmiyor. Şeye dikkatimi çekti. 132'den ondan önce kritik bir şeyin var mı bilmiyorum ama Sen onu 1949'da bir antropolog George Peter Murdock hmm. farklı çağlardan ve dünyanın farklı bölgelerinden 250 kültür hakkında bir çalışma yayınlamış. Ve şu sonucu varmış. Çekirdek aile belli farklılıklarla tüm kültürlerde hakim olan evrensel entitedir. O zaman biz evrensel bir entiteye sahipsek dinin evrensel olma gayretini söylemek gayet tabidir. Bir de 250 kültür değil bütün kültürleri de inceleseniz orada evrimselliğin karşılığındaki hakikati göreceksiniz. Çünkü sayfanın içinde şu ifade de gözden kaçmıyor. Bugün Amerikalı yetişkinlerin %50'si bekardır ve tek başına yaşayanların ulaştığı rakam tüm meskenlerin 23 oranındadır. Çünkü Amerika'daki her bir birey kendini gerçekleştirme yolundadır. Oradan devam edeyim o zaman en az yalnızlığın olduğu kuzey <gülüyor> ülkelerinde. Eğer kuzey ülkelerine dönecek olursak Dünyanın en yüksek rakamlarını buluruz. Hane halkı %45-50 oranında tek başına yaşayan insanlardan oluşuyor. Acayip gerçekten ya. Şimdi atlamışım. Orada şu altı da okuyayım o zaman. Ha, buyurun. Aile yaşamının ve ebeveyn rollerinin modern kapitalist toplumlarda daha az insan için anlam ifade edeceği ve artan miktarda bireyin bir aile içinde yaşamak için büyük fedakarlıklara katlanmayı tercih etmeyeceğini yazar. Yani bu tek başına evlere çıkmanın... Ama bak orada 149'da bu aile merasimlerinin ehemmiyetinden olan bir sofrada yemek konusunda Kant'ın beyanatı çok enteresan. Kant ayrıca tek başına yemek yiyen kültürlü bir filozofa canlılığını ve neşesini yitireceği, düşüncelerini tüketeceği ve dahası başkalarıyla sohbet haline zevk alacağı bu düşünceler için fırsatı kaçıracağı uyarısını yapıyor. Bizde ise bütün duygu ve düşünce o sofradan çıkıyor. O muhabbetten çıkıyor. Galiba onlardaki muhabbet, onlardaki konuşma kavramıyla bizdeki muhabbet aynı değil. Bakınız Tevhid Hoca muhabbet sayısı diyerek bir reklam almış oluyor. Yani orada aslında muhabbetten kendini beslemek isteği çıkıyor. Evet. Yani daha fazla fikir alayım, fikir alışverişi yapayım. Çünkü bizde yapayım. yemek başkasını doyurmak içindir. Batıda yemek kendi karnını doyurmak içindir. Budur. E, sayfa 155'te Hayder geldiğin felsefesiyle ilgili ana sorunlarından birini görmüş olan yazarımız şunu diyor. Kendi kendine karşı bir tür kendiliğinde açıklık duvarı dikilerek ben kendinden saklanma eğilimi gösterir. Yani hem bencil ol ama hem de bu göze batmasın. Bunun adına makyaj diyoruz abi. Batı bir şey yaşa ama bu. ...karşındakinin de yaşaması kadar bir imkan var. Yani bencilliğin onun da bencilliğini yaşayabildiği alanda olursa... ...zevkin zevkini yaşarsın demeye getiriyor. Hayır bu kendini koruma politikası. Ha evet. bu mantıkla bakarsan evet. Bu elinden alabileceğim bir şeyler ver ki... ...ayaklanmasın demektir. Arkadaşlık ilişkilerinde de öyle mi acaba? Başkalarının sizi tanımasına o kadar da bağımlı olmayacağınız... Ama aynı zamanda başkalarını arayıp bulacağınız ve kendinize onları açacağınız şekilde kendinize bel bağlamayı öğrenmek suretiyle yalnızlık azaltılabilir. Yine de yalnızlık kaçınılmaz olarak zaman zaman tokat gibi çarpacaktır. Bu sorumluluğunuza almanız gereken bir yalnızlıktır. Çünkü her şeye rağmen bu sizin yalnızlığınız. Döndü döndü toplumu yalnızlıktan çıkarmaya gayret etirken al bu yalnızlıkta senin olsun afiyet olsun der gibi bir şey oldu bu. Yok zaten ilerleyen kısımlarda baya yalnızlığın övücülüğünü yapıyor. Aynen öyle. Galiba o artık düştüğün halden mutlu olmaya gayret etmenin niyazı. <gülüyor> Bilim dininin de gayet tabii hali olsa gerek. Efendim bu hafta ne yaptık? Lars sen serisinden inşallah kurtuluyor muyuz? İnşallah. Yüz? Eyvallah yalnızlığın felsefesini bitirdik. Haftaya... Bu haftaya... Francesco, Francesca Rigotti, küçük şeylerin felsefesi. E bizi yalnız bırakmayın artık yani. İnşallah bekleriz. Çünkü üst kat salonumuz salonumuzda hazır. Yavaş yavaş bitti diyebiliriz değil mi artık bitti? Yani. Küçücük bir müze alanımız, güzel bir ders verme alanımızda mini TV Ocağı amfimiz artık hizmetinizdedir diyelim. Haftaya da bu kitabı okuyup gelin. Okumadan gelin fark etmez. Bizi bizler bırakmayın. Beraber olun inşallah. Kalın evet. sağlıcakla.